Bugün 20 Ağustos 2021 Cuma Venüs günündeyiz. Olak burcunda ilerleyen Ay, 2:59'da plütonla birleşecek ve boşluğa girecek. Günün ilk saatlerinde duygusal baskı ve karamsarlık hissedebiliriz. İş, kariyer ve günlük sorumluluklarımızda kararlı ve tutkulu davranabiliriz. Sabah saatlerinde güç mücadeleleri ve manifestif durumlarla karşılaşabiliriz. Ay boşlukta olacağı için şartları fazla zorlamadan akışta kalmaya çalışalım. Ay 11:48'de Kova burcuna geçecek ve daha sosyal, insancıl enerjiler vermeye başlayacak. Bugün Başak burcundaki Merkür ile Boğa burcundaki Uranüs arasında kesinleşen üçgen açı zihinsel enerjimizi hızlandırırken yaratıcılığımızı da artırabilir. Özgür ve bireysel fikirlerle yeni girişimlerde bulunabiliriz. Yeniliklere karşı daha açık olabilir, teknolojiden yüksek fayda görebiliriz. Akşam saatlerinde Kova burcundaki Ay, Terazi burcundaki Venüs'te üçgen açı yapacak. İlişkilerimizde huzur ve uyumu bulabiliriz. Daha pozitif ve iyimser davranmakta da olumlu sonuçlar verebilir. Çevremizde iletişim kurmak, sanatsal ve sosyal faaliyetlere yönelmek isteyebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde arkadaş toplantıları, organizasyonlara dahil olabilir, hareketli saatler geçirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.